Florence'a Uffizi galerisinde barok bir Artemisia Gentileschi tablosuna bakıyoruz. Artemisia'nın en popüler eserlerinden Judith ve Holofernes konulu bu tablo İncil temalıdır, eski ahitten. Özellikle kadın bir ressam hakkında konuşan bir sanat tarihçisi olduğunuzda kahraman bir kadını konu alan bu tablo son derece kullanışlı olur. Genel olarak kadın ressamların tablolarından yaşamlarını anlamak kolaydır. Ama önce gelin bir göz gezdirelim. Barok dönemi tarzını in yansıtan bir tablo. Karanlık ve derin bir şekilde yansıtılan dramatik bir aydınlanma ile karşı karşıyayız. Ana figürleri ön plana çıkaran müthiş bir karanlık. Asurlu General Holofernes'in çadırındayız. Judith, Holofernes'in yönettiği Asur ordusu tarafından kuşatılmış Betulyalı Yahudi ve Dul bir kadın. Ve Betülya da kuşatılmak üzere. Judith'in Betülya'yı kurtarmak için bir planı var. Holofernes'in dikkatini çekmek ve düşmanlarının arasına sızmak için kendi şehrine ihanet ediyor gibi giyinmiş. Yorumlara göre amacı General'i baştan çıkarıp sarhoş ettikten sonra uykusunda başını gövdesinden ayırmak. Ve işte biz bu anı görüyoruz. Judith'in sağ kolunun onunla işbirliği içinde olduğu görülüyor. Artemisia'nın söz konusu hikayenin devamı olan sonraki tablosunda kesilen başı, Kurtuluş sembolü edasında Betülya halkına göstermek için bir heybe içine koyuyorlar. Hizmetçisinin tüm gücüyle generale baskı yaptığı ve generalin de buna sarhoş haliyle verebildiği kadar karşılık verdiği görülüyor. Ve tam bu anda Judith generalin başını kan revan içinde gövdesinden ayırıyor. Korkunç derecede vahşi. Sıkıca kavradığı sakal ve saçlardan kuvvet uygularken ne kadar zorlandığını anlayabiliyoruz. Aynı temada olan Caravaggio versiyonunda bu zorlanış resmedilmemiş. Burada Judith sanki böyle bir güce sahip giymiş gibi duruyor. Narin ve zarif. Ölçekteki kontrasta baksanıza. Generalin hizmetçiye doğru sallamaya çalıştığı yumruğun hizmetçiye göre olan oranına bakın. Generali alt etmek için ikisinin gücü anca yetmiş. Judith ve hizmetçinin kolları dümdüz olmasına rağmen Generalin kol ve bacakları bükülmüş. Bu parçalanış duygusunun sadece gövdeden ayrılan başta değil, vücudun diğer kısımlarında da yaşandığını gösteriyor. Kadınların kolları generalin bacaklarına paralel olarak dik bir şekilde merkeze basınç uyguluyor. Ve tüm bu açılar bizi generalin çektiği açıya yöneltiyor. Vücudu barok sanatından alışık olunduğu gibi yanındakilere göre devasa bir boyutta. Ve tablonun en içler ürpertici tarafı boynundan çarşafa yayılan ve adeta fışkıran kan. Judith'in generalin başını tuttuğunu söylemiştik ama asıl amacı onu gövdesinden koparmak sanırım. Barok sanatında çok sık gördüğümüz ışık ve gölgenin tezatlarını görüyoruz. Aydınlık ve karanlığın dramatize sentezi var ve yarattığı göz alıcı fiziksellik. Bana öyle geldi ki Judith bu işi yapmak için gerçek anlamda kollarını sıvamış. Barok sanatının kalbinde olduğu gibi doğallık burada da çok aşikar.